Aşağıdaki şekilde verilen ABCP dikdörtgenini, P noktasını genişletme merkezi alarak 1 tam 2 bölü 3 ölçeğiyle genişletmemiz isteniyor. Genişlettikten sonra ise, AB kenarının ilk ve genişletilmiş uzunluklarını bulmamız gerekecek. P noktasını merkez alan bir genişletme yapacağız. Genişletme ölçeği 1 tam 2 bölü 3 olduğuna göre, genişletme işlemi yapıldıktan sonra, tüm noktalar 1 tam 2 bölü 3 misli uzağa taşınacak. P noktası genişletme merkezi üzerinde olduğu için, uzaklığı 0. Bunun için, olduğu yerde kalacak. O zaman bu noktayı hemen P noktası üzerine taşıyorum. C noktasının P'ye olan uzaklığı ise, 1 tam 2 bölü 3 katına çıkacak. Şu anda 6 birim uzaklıkta, değil mi? y eksenin üzerinde p, 3'te, c ise eksi 3'te bulunuyor. O halde uzaklık 6 birim. Peki 6'nın 1 tam 2 bölü 3'ü nedir? 6'nın 2 bölü 3'ü 4 eder. Buna 1 tam yani 6 eklersek 10 elde ederiz. Yani c noktasının yeni yeri, p noktasından 10 birim uzaklıkta olmalı. 3 10, eksi 7 eder. İşte burası. A noktası şu anda P noktasından yata eksende 3 birim uzakta. Biz bu uzaklığı bir tam 2 bölü 3 katına çıkarmak istiyoruz. Peki 3'ün bir tam 2 bölü 3'ü nedir? 3 ile 3'ün 2 bölü 3'ü olan 2'yi toplarsak 5 elde ederiz. Yani A noktası buraya gelmiş olur. Evet, üç noktayı bulduğumuza göre, dördüncü noktayı da bu şekilde, aynı şekilde yeni yerine taşıyabiliriz. B noktası yata eksende 1 tam 2 bölü 3 katı uzakta olan bu yeni noktaya taşındı. Daha önceden 3 olan uzaklık, şimdi 5 oldu. Dike eksende ise P'nin y koordinatından 6 uzaklıktaydı. Yeni uzaklığı 10 oldu. Gelin şimdi de cevaplayalım. AB'nin ilk uzunluğu 6 birimdi. 3'ten eksi 3'e olan uzaklığı alıyoruz. Yeni uzunluksa eski uzunluğun 1 tam 2 bölü 3 katı. İşte burada görüyoruz. 3'ten eksi 7'ye gittiğimize göre 10 olmalı. Evet, yeni uzunluk 10 birim. Bakalım doğru yapmış mıyız. Evet, tabii ki doğru.